Merhabalar, DIA restoran marş özelliği nasıl kullanılır? Restoran marş özelliği, restorandaki siparişlerin hazırlanma sürecinde masaya gidecek olan siparişlerin sırasının belirlenmesini sağlayan bir restoran uygulamasıdır. Verilen siparişe göre masaya öncelikle aynı anda veya en son gidecek ürünlerin takibi, o anda masada hangi sıra grubundaki ürünlerin bulunduğu bu uygulamayı da takip edilebilir. Ve bu şekilde masa ile mutfak arasındaki bağlantı sağlanabilir. Marş özelliğinin hem istemcide hem de mobilde kullanılabilmesi için öncelikle RST-0264 Restoran Marş Uygulansın mı parametresinin evet olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Marş özelliğinin mobil uygulamada kullanımı için öncelikle Restoran modülü altında bulunan Restoran Satış Ekranına giriş yapılır. Açılan ekranda Müşteri siparişi almak istediğimiz masa seçildikten sonra menü ekranlarından siparişlerimizi seçeriz. Gördüğünüz üzere seçtiğimiz ürünlerin hemen alt tarafında M0 ibaresi otomatik olarak geldi. M0 bu ürünlere henüz herhangi bir sıralama yapılmadığı anlamına gelmektedir. Ürünlerin masaya servis edilme sıralamasını yani marş özelliğini kullanmak için ilgili ürünü seçtikten sonra açılan ekrandaki marş süreci alanından seçim yapılır. Şu anda yaptığım örnekte öncelikle çorbaların servis edilmesini istediğim için çorba ürününe M1, ana yemeğe M2 ve tatlıya M3 seçeneklerini seçerek sipariş alma işlemini bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar sipariş aldığım masayı seçtiğimde ilgili ürünlerin marş sıraları karşıma çıkacak ve ürünler masaya servis edildikçe sol tarafta bulunan marş alanından Hangi ürünlerin masaya servis edildiğini, hangi ürünlerin henüz servis edilmediğini seçerek süreci ilerletebileceğiz. Marş 1 seçeneğine bastığımda gördüğünüz gibi marş alanı marş 2 olarak değişti. Şu anda çorbaların masaya servis edildiğini fakat ana ürünlerin henüz servisi çıkmadığını anlıyoruz. Yine aynı şekilde ana yemek ve tatlıları da masaya servis edelim. Son marş grubundaki ürünler de masaya servis edildiğinde gördüğünüz gibi marş alanı pasif hale geldi ve masanın bekleyen herhangi bir ürünü kalmadı. Bu şekilde DIA Mobile restoranda marş özelliği kullanımını tamamlamış oluruz.